Oranlara dair bir örnek daha çözelim. Elma sayısının portakal sayısına oranını bulmadan önce, elma sayısının tüm meyvelerin sayısına oranı nedir ona bir bakalım. İsterseniz videoyu burada duraklatıp, önce kendiniz bulmayı deneyin. Evet, toplam kaç elmamız var? 2, 4, 6, 8 elmamız var. Elma sayısı 8. Peki toplam meyve sayısı kaç? 8 elmemiz vardı. 3, 6, 9, 12 de portakalımız var. O halde toplam meyve sayısı 8 artı 12, yani 20'dir. Yani bu oran 8'e 20'dir. Bu oranı sadeleştirmek için iki sayıyı da 4'e bölebiliriz. Çünkü en büyük ortak bölenleri 4. 8 bölü 4 2'dir. 20 bölü 4 de 5'tir. Demek ki bu oran aynı zamanda 2 bölü 5'e eşitmiş. Mantıklı. Meyveleri dörderli kümelere bölecek olursak, oh pardon özür dilerim, meyveleri 4 kümeye ayıracak olursak diyecektim. İlk küme bu. İkinci küme, üçüncü küme ve dördüncü küme. Meyveleri kesmek zorunda kalmadan en fazla 4 eşit kümeye ayırabiliyoruz. Her kümede, İki elmaya toplam bir, iki, üç, dört, beş meyve düştüğünü görüyorsunuz. İki elma, beş meyve. Bu örnek, oranları göstermenin farklı bir yoluyla tanışmak için iyi bir fırsat. Oranları kesir olarak da gösterebiliyoruz. Yani bu oran, aynı zamanda iki bölü beş olarak da gösterilebiliyor. Bir oranı kesirlerle gösterirken, kesrin neyi ifade ettiğini unutmamak lazım. Bu kesir, elma olan meyvenin oranı demek. Yani şöyle diyebiliriz. Meyvelerin beşte ikisi, meyve sayısının beşte ikisi diyelim. Toplam meyve sayısının beşte ikisi, elmaların sayısına eşittir. Ya da tüm meyvelerin dersek daha iyi olacak. Tüm meyvelerin beşte ikisi elmadır. İşte, oranları göstermenin yeni bir yoluyla tanıştık. Elmaların tüm meyvelere oranı 2'ye 5'tir diyebiliyorduk. Yani burada olduğu gibi. Arada bölme işareti olunca 2'ye 5 diye okuyorduk. Bunu aynı zamanda 2 bölü 5 kesri olarak da gösterebiliyoruz. Ki yeri geldiğinde bunu da 2'ye 5 diye okumak mümkün. Ama böyle bir cümlede tüm meyvelerin 5'te 2'si veya 2 bölü 5'i elmadır demek, daha doğru tabi.